Hepinize merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. normalde biliyorsunuz ki her ay bir video gelecek diye bir duyuru yayınlamıştım yani izlemediyseniz bu videoyu da o şekilde izleyebilirsiniz her şeyi anlattım Peki bu video neden geliyor Eğer yine duyuruyu dinlediyseniz yani izlediyseniz size demiştim ki Eğer yolladığım videoların görüntülenmesi iyi olursa bonus videolar gelebilir demiştim size Ve Ben baktım ki bu en sonuncu videoma yani dünyadaki en dayanıklı arabalardan altı tanesi adlı videoya 20 görüntülenme geldiğini gördüm ve üstelik gördüğünüz gibi bir iki gün önceye dayanıyor bu videonun gelme süresi Ben de dedim ki madem şimdiden 20 kişi izlemiş evet, durum böyle olunca bir bonus video çekeyim de dedim ve şu anda da çekiyorum Peki bugünkü videomuzun konusu nedir derseniz ben bayılacağınız bir konu Road Talk'un gelme tarihi resmi olarak duyuruldu bugün detaylarıyla beraber onu paylaşacağım ilk olarak şunu söylemek isterim tamamen kendim buldum bazı arkadaşlarımız farklı YouTube kanallarından bulmuş ama ben kendim gelir gelmez baktım inceledim ve tarihi buldum diğer YouTuber'ların da videolarını izledim onlar da benimle aynı şeyi bulmuş yani bazılarınız zaten başka YouTuber'ları izleyerek görmüş olabilir. Ama ben bunu tamamen kendim buldum. İsterseniz hemen incelemeye başlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars'ın resmi Türkiye hesabı açıldı. Zaten bunun duyurusu birkaç YouTuber önceden de yapmıştı. Burada ne ararsanız var. Yani artık buradan da duyurular gelecek Türkçe bir şekilde. Ve siz de bu sayfayı takip edebilirsiniz. Twitter adresini açıklama kısmına koyacağım. Oradan sizde takip edip bakabilirsiniz. Şu videosu tam olarak dün yayınlandı. Şimdi onu inceleyeceğiz. Oradaki detayları ve tarihi göstereceğim size. Hemen isterseniz bir incelemeye başlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada bir kitap var. Ve gördüğünüz gibi kalem çöpleri, kalemler, Spike'ın simgesi olan bir şey var. Bir kağıt var. Ee, benim anlamadığım konu şu gördüğünüz gülücük. Neden derseniz bu birçok yerde karşıma çıkıyor. Ve bir tahminim var bu konu. Ama bu videonun sonunda onu göstereceğim. Hemen incelemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi burada ise işte Piper'ın. Eşyaları işte koltuğun saçı ve koltuğun sansürlü fotoğrafı falan var. Şuraya da boyayla spark çizmeye çalışmışlar işte. Dikenlere falan var. Yani benim tahminime gelirsek yani bu karakterlerle alakalı bir şey olabilir mi diye bir düşünce içindeyim. Çünkü çok mümkün bir şey yani. O, o yüzden birazcık kararsızım ama muhtemelen olacak. En yukarıda da şu mavi şeyde sanırım ee, RKBRL yayınından. Bir CD olabilir Hemen devam edelim İşte burada da Kroll ile ilgili şeyler var Leon ile ilgili var Tara ile ilgili Ve Bibi ile ilgili şeyler var Şimdi cidden insanın yani aklına takılıyor Bunlarla ilgili bir şey mi olacak bir şey mi gelecek diye Cidden o kadar düşünce içindeyim özellikle şu kitap hani yeni gelecek bir karakterin herhangi bir özelliğinden olabilir mi diye bir düşünce içindeyim. Şimdi Bro Talk tarihin nerede gördüğümü söyleyeceğim. İyi, i̇yi savaşıyorsun seninle konuşmak güzel diye bir yazı var ve bir bir yazısının altında 0.7.09 yani Eylülün 7'sini gösteren bir tarih var. İşte muhtemelen bu da Yeni Brawl Talk'un tarihi olacak. Yani bu pazartesi günü olacak. Bu pazartesi günü bir Brawl Talk bekliyor muyum? Tabii ki bekliyorum. Ve muhtemelen gelecek. Hemen devam edelim. Şimdi size hani şu gülücük objesi vardı ya. Onun e, ne olabileceğini göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi Brawl Stars'ın hemen altında o gülücükten yine var. Sanırım Brawl Stars'ın yeni simgesi bu olacak. Yani eskisiyle değiştirilecek diye bir düşüncem var benim. Yani videom bu kadardı. Cidden beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, şimdi gelelim tahminlerime. Dediğim gibi pazartesi gibi bir Brawl Top bekliyorum. Ve ayrıca o simgenin Bro Brawl Stars'ın yeni simgesi olacağını düşünüyorum. Ayrıca o karakterlerinde yani nasıl bir özellik gibi bir şey geleceğini düşünüyorum. Yani çok muhtemel bir şey. Çünkü yani birkaç karakter var hepsi olsa belki. O kitabınsa hala ne olduğunu çözemedim. Bence yeni karakterin herhangi bir, bir eklentisi olabilir. Yani ben o videodan bunları anladım. Kesinlikle ne olacak bence. Çünkü zaten bro de bitimine günler kaldı diyebiliriz. Yani videom bu kadardı. Cidden hepinizde beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Lütfen videoma like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsa çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın.